Arapça öğrenmeye çalışan hayatımız Arapça YouTube kanalının sevgili öğrencilerim hepinize merhaba. Bu videoda sizlere Nasrettin Hoca ve sıcak çorba isimli Nasrettin Hoca fıtrasını eee Çocuklar için Masretti Honca fıkraları başta altında sunacağız. Ne eşliğinde. ne eşliğinde sunuyoruz. Buyurun yavaş yavaş. Bismillah. C'e C'e fiil-i mazim. C'e geldi. Men C'e Cuhan. -E. Masretti Onca geldi. Min amelihi من عمري إيش جاء جحا من عمري جاء جحا من عمري هو جاء إيش ننقله ومعه قدر من اللحمين بيرمكتر وحينما دخلنا وحينما دخلنا eyleme dahile girdiğinde girdiği esnada nereye girdiği esnada beytev evine girdiği esnada talebe fiili mavi talebe yatlubu talibun matlubun tamam yani utlub mel temenniyt veya me Arzu ettiğini isterim kimden istiyor min zevcetihi min eşinden e ne istiyor zevcesinden en ibdel lehme liddaami nasıl ya fevren hemen hemen yemek için eti Hemen hazırlamasını ne yaptı Nasrattı Hoca? Talep etti işini. bu innehu جَيْعُونَ Çünkü kendisi açtır. جَيْعُونَ شَبْعَانٌ طَق جَيْعُونَ Aç. Hanımlar için جَيْعَتُنْ شَبْعَانَتُنْ جَيْعُونَ Ki kendisi aç olduğu için hemen hanımından eti yemek için hazırlaması yemek yapması için hazırlaması hissediyor. Ve yuridu ve istiyor bazı al-hase biraz çorba istiyor. Yani etten de çorba yapmasını istiyor. El-hase çorba. Ba'da biraz. Yuridu istiyor. istiyor. Talep ediyor. Arzu Evet, bakın, Nostrettoncu zevcesine eti veriyor. Kalet zevcetühü eşi dedi ki ona Kale yakulu kale kale kalu kalet kalete kulne kulte kultüme kultüme kultüme kultüme kultüme kultüme kultüme kultüme kultüme kultüme. o hanım yani zevcesi dedi ki zaten Ya Nas, ey hocam, inni meşguletin şüphe yok ki benim işim çok, meşgul bi e'manil beyti ev işleriyle meşgulüm yani ev işlerim çok. fe haydi sa'i ve sa'idni fe ve sa'idni haydi bana yardım et fi i'dadi ma turidu fi i'dad hazırlanmadan ma turidu İstediğin şeyi hazırlamada haydi bana yardım et. Çünkü benim ev işlerim çoktu. Vâfaka Cuhar. Nasreddin Hoca uygun gördü. Ale uaveneti yardım etmeye zevcetihi zevcetihi eşine yardım etmeye talebine uygun gördü. Vâfaka yuvafiku muvafık. Vâfaka muvafakat etti. Uygun gördüm rafada reddetti Vafaka afka kabul etti o gün günü ve daha ile mahal mutfakta ve dala ve birlikte deney yaptı mutfak girdi daha ile girdi, harcayacak çıktı, odul gir, uçuruc çık, metkalan giriş مخرجٌ çıkış ve دخل معها hanımla birlikte girdi el matbaha mutfak. E Ve benma humma onlar yaparken ne yaparken üddan hazırlarlarken o ikisi hazırlarken adda üddü iadad iadad hazırlamak el lahma eti hazırlarlarken hazırlamalar esnasında Cuhâ, Nasreddin Hoca dedi ki Hel bilir misin? biliyor musun? ne temenni ediyorum? ne arzuluyorum? ya zevceti eşim hanımım ne temenni ettiğimi ''Sen biliyor musun?'' ''İkâle zavcettühü'' Eşi dedi ki ''E'lem, <gülüyor> e'lem, biliyorum.'' ''Enneke şüphe yok <gülüyor> ki sen, ''Sen benden razı değilsin, beni sevmiyorsun.'' ''Ve te ve temenni ediyorsun <gülüyor> mi mûte'' ''Ve benim için de ölümü temenni ediyorsun.'' Çünkü ben memnun değilim, hoşnut değilsin. Cuhar dedi ki Nasrettin Hocam ''Mazı tekûlîne ya zevcetîn?'' ''Mazı tekûlîne ya zevcetîn?'' ''Zevcem, eşim, anımım ne diyorsun?'' ''Lakad temenni ben temenni ettim, arzu ettim şey an aha' başka bir şey temenni et. Senin ölümünü falan temenni etmedin. Ben başka bir şey arzu ettim olmasına. فقالت الزوكتو فقالت الزوكتو ف dedi ki bağlaç. Kalet الزوكتو. قالت الزوكتو مهوه. O nedir? Yani temenni ettiğin şey, temenni ettiğini söylediğin şey. مهوه. مهوه. O nedir? Kâl Cuhâ Cuhâ dedi ki Nasreddin Hoca en yeb'asallâhu Allah'ın bize göndermesini temenni ettim Nedir? Temenneytü en yeb'asallâhu li Bana göndermesini istedim arzettim. ettim Kharûfen Kharûfen Kharûfen Kharûf bir koç bir koyun hem de nasıl bir koç mesluhan yani derisinden soyutlanmış derisi yüzülmüş pişirmeye yemek yapmaya hazır bir koyun Allah bana göndermesin arz ettim temenni etü en yeb'asallahu temenni ettim en yeb'as göndermesini Allah'u Allah'ın libana harufen, mesluhen derisinden soyutlanmış, derisi yüzülmüş bir koyun istiyor Cenab-ı Allah. Ekalet-i zevdetü eşi dedi ki, fî sürûlü sevinç içinde harufun mesluhun ya cuha harufun mesluhun yâ cuha, derisi yüzüymüş bir koyun hoca kâle cuha hoca dedi ki naam naam evet likey ki yapalım ne nuidde hazırlayabilelim minhu el mesluha ki ondan hem haşlanmış vel muhammara ve de kızartılmış et hazırlayabilelim diye derisi yüzülmüş bir koyun el meslu haşlama el muhammar kızartma yani ateşte pişirilmiş közde pişirilmiş kızartılmış yani böyle ve kethiren ve daha çok mimme o şeyden lezze ve tabe lezzetli ve güzel minel asnafi şehiyeti minel asnafi çeşitlerden eş şehiyeti iştah açıcı yani tadı güzel hoş başka çeşitler çeşitli et yemekleri de yapmak için yani demek ki haşlama işte kızartma ya da pişirme ve daha başka yemekler Hale <gülüyor> zevcetühü, eşi ona dedi ki, Mee ecmele, mee ne güzel. Hedihil esnaf, bu çeşitler, ya Cuhat, hocam, bu çeşitler ne kadar güzel. Haşlama var, kebap var, değil mi? Gözde pişirmiş var. Değişik değişik etli yemekler var. Ne kadar güzel bir <gülüyor> şey. Ve semi'at işitti Hivara Cuhal hocanın konuşmasını me'a <gülüyor> zevcetihi hocanın zevcesiyle, eşiyle konuşmasını işitti. Kim? Câratun <gülüyor> Onların bir hanım konuşusu. Yani onlara komşu olan bir hanım Nasrettin Hoca'nın hanımıyla konuşmasını yaptı? Dinledi, duydu. Ve zannetti, zannetti ki el komşu hanım Enne mevdu'a Bu konu El-Kharûfe Koyun konusunun Hakîkatün Gerçek olduğunu zannetti. Yani, ve Semi'at e, işitti hivara cuha ma zaujatihı hocanın hivar diyalog hocanın diyalonu kimin? me zaujatihı eşiyle hanım ile olan diyaloğu işitti cahratun yani nasetten hocayla hanımına komşu olan bir bayan işitti ve işitmesiyle ne zannetti ki ee, bu koyun hikayesinin gerçek olduğunu zannetti ve enanne ha ve muhakkak değil Nasretin Hoca Emre Zevcetehu zevcesine Emir verdi Bi adem hazırlamayı da hazırlamalı küllemez küllime Seni külleme ma külleme seni işittiği her şeyi. hazırlamasını ...emrettiğini zannetti hocanın hanımı da. İşte... haşlama, ...kebap... ...değişik et yemekleri, çeşitleri... ...fine. Evet. Ba'de kalinin az sonra... ...kara'atil cağaratu... ...kara'at çaldı. Şeklinde. Ve cüha. Masrettin hocanın kapısını... ...ne yaptı? hanım komşu çaldı fe feteha lehet el bebe Nasreddin hoca komşu hanıma kapıyı açtı hoca açtı eğer hanıma olsaydı fe fetehat lehet el bebe olacaktı fe emme kadın girince halet dedi ki lekad şememtum lekad şememtum Şüphe yok ki kokladım Ra kokusunu kodu kuduğuküuğukü tencerelerinizin kokusunu aldım hangi koku hangi tencere elmeli eteti dolu olan birlahilfi koyun etiyle dolu olan tencerlerinizin kokusunu aldım. Kokusu bununla kadar geldi. Ve cittim ki geldim bunun üzerine geldim لِتُطْعِمَانِ مِنْهَ O tencerelerdeki etlerden bana yedirmeniz için bana ikram etmeniz için geldim. Dehişe Cuhan Hoca dehşete düştü. Ve nazara ile zevcetihi ve eşine baktı ve kâle ve dedi ki "Lan neclise Oturmayacağız fi hâzihiddâr Bu evde artık oturmayacağız. Nasıl bir de ev nasıl bir Elleti öyle bir ev ki ki ye teşemmemu Kokluyorlar, kokusunu alıyorlar Cîrânühe komşuları râihate kokusunu el emâni temenni ettiğimiz şeyin kokusunu aldıkları bu evde artık ne yapmayacaklar yapmayacağız oturmayacağız yani temenni ettiğimiz şeyin kokusunu alıyor komşular Semi'atil ciâretu komşu hanım işitti kelame coha Mersettin hocanın sözlerini keleme cahan nasretöre feesra'at çabuk davrandı bil çıkmaya min evine ya yani bu sözleri işiten komşu hanım hızlıca nasret hocanın ende ne yaptı çıktı feesra'at bil hruci min dari dar arkadaşlar Avlulu evlere deniyor. Yani böyle apartman değil de yani. Mesela Darul Erkan Darul Erkan Nedir? İşte Avlulu ev, odalar falan. Eskinin Nam tamam. Biz ne diyoruz? Dünya ve Darül ahir diyoruz Kalet-i Zevcatü Hanım dedi ki Hazırlayın Leke, sana hazırlayayım mı? Ette'ame ya Cuh'a. Bir emeği sana hazırlayayım mı bu şeyden sonra? kale Cuh'a. Masya Tonca dedi ki, Fî gada bin öfkeyle. Mâ zâten Ne bekliyorsun? Heyye, heyye. Haydi, haydi diyor. Ne bekliyorsun? Mâ zâten tâzirîne zaten taır ne bekliyorsun İntazara yan taır intizar beklemek Fe Esra çabuk davrandı toydu tamamı toydu me ta hızlı bir şekilde yemek sofrasını sofra yani hazırlamaya girişti hızlı bir şekilde Fe Esra at. Esra Yuürü İsra surat duiddu hazırlama hazırlıyor ma sofrayı et yemek sofrası evet hızlı bir şekilde celese cuha Nasrettin hoca oturdu yetenavalu et tahami yemek yemeye için oturdu ma'a zevcetihi eşiyle yemeği yemek için Nasrettin hoca ne yaptı oturdu ve kana ve idi elhasa ama çorba da sıcaktı. Çorba sıcaktı. Ya yani çünkü hanım hızlı bir şekilde hazırlamıştı böyle değil mi? Celles joha ytenawlu al tağam ma gazojeti. Ma gazojeti eşilde yemek yemeği joha celles. Nasreddin Hoca eşiyle birlikte yemek yemek için yaptı? Oturdu. Kâne'l-hâsâ-u sâhînân Çorba sıcaktı. Felemme şeribet İçtiğinde Minhum Ondan Tabii kim içmiş? Zevce Eğer Nasreddin Hoca olsaydı felemme şeribet Ehreka femehe Ağzını yaktı Yani Nasreddin Hoca'nın hanımı sıcak çorbadan içince ne yaptı çocuklar? Ahraka feme ağzını yattı ve demaat ve gözleri yaşardı. O acıdan dolayı. Kale cuha fi gadabin Nasreddin Hoca öfke içinde dedi. Epki ala ummiki hay ''Eb ala ummiki'l habiseti'' O, pis annen için ağla. Kötü annen için ağla. ''Elle ''Öyle kötü bir annen ki'' ''Verede doğurdu le emmi'te ki'' Senin gibi kötü bir kadını doğuran o kötü annen için ağla diyor. Vasallatatı علي ve senin gibi kötü bir kadını doğru bana musallat etti. Ya o kötü annen ne ağla nasıl bir kötü anne ''Elleti'' öyle bir anne ki senin gibi kö yani senin gibi kötü bir kadını doğru da bana musallat eden benim üzerime saran o kötü Kadın olan annene ne yap? Ağla tabi öfkeyle diyor. Seni doğurup da özerime pasadmut eden musallat eden o kötü annene ağla diyor. Evet, tabi Nasrettin Hoca bu. Eşine geçmiş olsun, canım yavaş, iç çorbayı falan diyeceğine <gülüyor> acısını paylaşacağına kâle <gülüyor> cuhâbi Öfkeyle, ne diyor halbuki? E, öfkeyle şöyle diyor Epki ağla, alâ ummiki el kötü annene ağla'' elle öyle bir kötü anne ki veledet le-imete ''Senin gibi kötü bir kadını doğurdu ve sallatathe aleyye ve benim üzereme musallat eyledim.'' Sevgili takipçilerim, bu fıkrayla hem tebessüm ettik. Bir sonraki fıkrada, Nasreddin Öğren Fıkrası'nda ve diğer ders videolarımızla buluşmak üzere hepinize esenlikler diliyorum efendim.